bölgeler, ülkemiz, Türkiye'miz mutlu olacak. Sonra kıtalar mutlu olsun. Gerekirse uzaya kadar yolu var Allah'a Çok güzel. Peki Maya Danışmanlık ve Koşluk Merkezi'nin hedefleri nelerdir? Hedefleri nelerdir? Öncelikle bireyin mutlu olması. Sonra ailenin mutlu olması. Sonra şehirlerin, ülkelerin, kıtaların ve dünyanın, kürenin mutlu olması. Yer kürenin Mutlu ve başarılı olması, huzurlu olması hedefimizdir. Bunu ne yapıyoruz? Bir, psikolojik danışmanlıkla, iki, genel danışmanlıkla, üç, koçlukla, dört, MyLife yapımla, beş, MyLife TV ile bunu sağlıyoruz. Artı, siz belki ilk defa duyuyor olacaksınız, MyLife Online, MyLife Üniversitemizde kurmuş bulunuyoruz inşallah. Peki biraz açar mısınız MyLife Online'i?